Sevgili öğrenciler, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi size güzel bir video hazırlamak istedik. Yılmaz arkadaşımızla birlikte, Yılmaz öğrencim var. Ee, i̇smi gibi kendisi hiçbir şeyden yılmayan, üçüncü kez aynı videoyu çekiyoruz. <gülüyor> İlk ikisinde başarısız olduk. Şimdi inşallah başarılı olup size güzel bir soru çözümü yapacağız diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi Yılmaz'cım soruyu okuyoruz. Ne diyor? Doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru. Formül aklında mı Yılmazcık? Formül ikinci defa çözdüğümüz için aklımda. Artık ezberledim diyorsun. Nasıldı? Söyle koçum ben ee, de yazayım. Mutlak değer bölü karekök olacaktı. Evet. Sabit terim bölü kasya. Çok güzel. Mutlak değer bölü karekök iki doğru arasındaki uzaklığın temel formülü. Hemen burada ne yapıyorum? Şuradaki sabitler farkını Getirip mutlak değerin içine Yazıyorum yani 5-15 diye getirdim Buraya yazdım Kare kökün içine de şuradaki 4'ün Ve 3'ün karelerinin toplamını 4'ün karesi 16 3'ün karesi 9 Hemen Yılmaz söylüyor üst tarafının işlemi sonucu 20. Ne oldu 20 alt taraf 25'ten 5 5 diye çıktı 20 bölü 5'ten 4'ü paketledik Denizliğimiz sorumuzun cevabı dedik Hadi inşallah bu sefer yaptık bu videoyu diyelim.